Başlıyorum. Ee, Lisansüstü eğitim, yani lisans öğrencilik aşamasında karşımıza ihtimaller çıkıyor, alternatifler çıkıyor. Ee, bu alternatiflere göre sizler, evet, e, bu alternatiflere göre sizler hazırlık yapıyorsunuz. Şimdi lisans iraheyet döneminde genel ağırlık olarak karşımızdaki ihtimaller neler? Hızlıca. yani bir milli eğitim ihtimali var, pedagojik formasyon alıp milli eğitim ihtimali var sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ihtimali var, sonra Yüksek Lisans Doktora yani lisans araştırma ihtimali var. Ee, yani ikinci yandal yapan arkadaşlar için diğer alanlarda ihtimaller var. Ee, hızla bunlar gözden geçirdiğimiz anda şunu görüyoruz, içinde bulunduğumuz yıllar eski dönemler gibi değil sadece lisans diploması almak yetmiyor. Dolayısıyla. Çift Anadolu gibi veya lisans döneminde ikinci sınıftan itibaren hazırlık yaparak kendinizi geliştirmek gerekiyor ki mezun olduğunuz yıllarda hızlıca ilerleyebilirsiniz. Burada şimdi ben önce de farklı yerlerde sizlerle bir araya geldik. Buradakiler bu sunuma seminere katıldıkları için şunu söyleyebiliriz. Demek ki yüksek lisans doktora gibi bir hedefiniz var. Yani lisans araştırma yapmak, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak gibi bir hedefiniz var. Burada olmanız onu gösteriyor. Bir kısım arkadaşlar da işte Kur'an-ı Kerim ezberlerini tekrar ediyorlar, hafızlığa yöneliyorlar. E, Arapçalarını geliştirmeye çalışıyorlar. Diyaneti, yöne, diyanet'i düşündükleri için. Belli arkadaşlar da e, eğitim pedagojik formasyonla ilgili okuyarak, yazarak tecrübe artırarak psikolojiyle eğitimle ilgili kitaplar okuyarak milli eğitime yöneliyorlar. Dolayısıyla e, herkes hedefine göre lisans yıllarında vaktini en iyi şekilde geçirmesi gerekiyor. Buradaki benim açımdan burada sizlere söyleyeceğim e, konuşu Kişiliğinize uygun hedef belirleyin. Kişiliğinize uygun hedef belirleyin. Eğer kişiliğinize uygun hedef belirlemezseniz hayatta mutlu olamazsınız. Bunu şöyle ifade edeyim. Yani meslek seçimi önemlidir hakikaten. Burada para kazanma için meslek seçiminden bahsetmiyorum. Yani mutlu olacağınız gerçekten size deseler ki önüne bir beyaz kağıt bırakıyoruz. Ya hangi görevi mesleği yazarsan sana onu yapmaya yetki vereceğiz, imkan tanıyacağız deseler. Yazacağınız meslek neyse ona göre hazırlık yapmanızda fayda var. Eğer size önünüze bir boş kağıt bıraktı, örneğin Cumhurbaşkanımız önünüze bir kağıt bıraktı. Buraya ne yazarsanız kabulümüzdür dedi. Oraya öğretmenlik mi yazarsınız, diyanet mi yazarsınız, yoksa ben e, yüksek lisans doktora, üniversite hedefli diyorum onu mu yazarsınız? Gerçekten ne, ne yazacaksanız öyle bir ihtimal olması durumunda o sizi mutlu edecek meslektir. Ona göre kendinizi hazırlayın. Bazen lisans yıllarında şu oluyor, e, sınıftaki eğilime göre herkes İngilizceye kaydolduysa hadi ben de İngilizceye kaydolayım hadi ben de emsile bina maksut Arapça çalışanlar varsa hadi ben de emsile bina Arapça çalışayım e, diye farklı yerlere yönelme durumu oluyor. Lisansta bunu yapmayın arkadaşlar. E, yani en kötü ihtimal şunu söylüyorum, lisans üçüncü sınıf bittiği zaman yani dördüncü sınıfı başlama aşamasında Sorulduğu zaman net cevap verebilmeniz gerekir. Yani sizi mutlu edecek hedef nedir diye. Ben dünya yer yerinden oynasa da dönmem, ben öğretmen olacağım. Veya hangi ihtimal karşıma gelirse gelsin ben şunu olacağım diye netleşmeniz gerekir. Yani Peygamber Efendimiz'in siyerini bu açıdan okursanız anlamlı. Mesela Peygamberimize biliyorsunuz neler teklif etmişler, o ne cevap vermiş. Değil mi? Güneşi bir elime verseniz, ayı bir elime verseniz, önüme neyi sererseniz, serseniz davamdan vazgeçmem demiş. Şimdi bu neden önemli? Eğer e, sizi mutlu edecek, seveceğiniz, sizin de mutlu olacağınız doğru mesleği seçmemişseniz, doğru alanı seçmemişseniz, lisans yılları çok faydalı geçmez. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. 4 yıl hiçbir şey, bir yıl hiçbir şey, 10 yıl hiçbir şey insan ömründe. Bunlar hızla geçtiği için sizin için önemli olan doğru seçimde bulunmak. Şimdi şöyle mesaj kısmına bakayım hemen. Hızlıca herkes... Bana ne teklif ederlerse etsinler, beni mutlu edecek şudur diye yazabilir misiniz? Öğretmenlik, yüksek lisans, doktora, siyaset, ticaret, sanat. Yani bu netleşmiş mi? Hocam arkadaşlar onu yazana kadar size bir şey söyleyeceğim. Bu YouTube canlı yayın gözükmüyor da acaba ona nasıl ulaşabiliriz? Bir dakika. Bir dakika. Youtube tarafından bir bakayım arkadaşlar. Tamam hocam. Bulunduğu linki ilettiler gruba. Ha, tamam. Tamam. Yani tamam. Bir dakika. Sesini de kapatayım. Bizi engellemesin. Tamam. Diğer tarafta sesi kıstım. Şuraya da bakayım hızlıca mesajlara. Yüksek lisans öğretmenlik. Akademisyenlik, yüksek lisans, akademisyenlik, öğretmenlik, fotoğrafçılık falan güzel alan. Arkadaşlar öncelikle tebrik ediyorum. Eğer burada net değilseniz netleştirmenizde fayda var. Şimdi şöyle biliyorsunuz meşhur olarak aktarılır. Men arabe nefsehu, ufakat arabe rabbehu, nefsini bilen Rabbini bilir diye. Bunun nasıl anlaşılacağına dair farklı yorumlar yapılmış. Bunu ben günümüz açısından şöyle ifade ediyorum. Kendiniz bilirseniz mutlu olacağınız mesleği de bilirsiniz. E, bu açıdan kendinizi tanımamışsanız veya kendinizi tanımıyorsanız e, mutlu olacağınız mesleği seçemezsiniz. Şöyle söyleyeyim, burada katılanlar akademisyenlik düşündüğü için akademisyenliği e, üzerinde ilerleyin. Diğerlerin ayrı ayrı konuşabiliriz. Yani öğretmenliği, diyaneti, farklı farklı konuşabiliriz. Akademisyenlik üzerinden ilerleyin. Arkadaşlar, e, akademisyen kişi e, bayramda, seyir anda, cenazede, önemli günlerde bile Vaktinin 8-10 saatini en azından gecesini, gündüzünü kitap başında, masa başında geçiren, kazandığı parayı yiyemeyen kişidir. Yani hayatının çoğunu gecesini, gündüzünü, masa başında çalışarak geçiren, aldığı maaşı da rahatlıkla yiyemeyen kişidir. Yani bu kişilik, sizin kişiliğiniz böyle olduğu için bu sizi mutlu eder. Diğer türlü, ya ben kendim bahsediyorum, şöyle bir hayatım olmasını isterdim. Sabah 9'da derse gireyim, saat 3'te dersin bitsin. Ders bittikten sonra e, ailemi, çocuklarımı alayım, parka gideyim, pikniğe gideyim, gezeyim, sinemaya gideyim, numartesi kadar ailemle geçireyim. Böyle bir hayat olsun isterdim. Ama e, sizin kişiliğiniz, psikolojiniz, kafanıza taktığı şeyi, şeyi araştırmakla ilgili bir kişiliğe sahipseniz, pikniğe de gitseniz, sinemaya da gitseniz, düğüne de gitseniz, cenazeye de gitseniz, yatağa yatıp uyumakla isteseniz, beyniniz sürekli o takılan konuyu araştırıp cevabını aramaya çalışıyor. Böyle bir e, mekanizma böyle. Dolayısıyla akademisyen kişi para kazansa da kazandığı parayı yiyemiyor. Yani rahat rahat pükneye gidemiyor, ailesiyle gezemiyor falan. O yüzden yani şu an akademisyenlik e, güzel görünüyor. Akademisyenlik o güzelmiş gibi düşünmeyin. Bunun ölçüsü şu, ben birkaç farklı yerde de bunu söyledim. E, en az 7-8 saat masa başına oturunca e, uzun süre çalışma kabiliyeti gerekiyor çalışamıyorsanız. Yani oturduğunuz anda yarım saat sonra kalk, kalkıyorsanız, ot, yani uzun süreli oturamıyorsanız bilgisayar başında, kütüphanede, e, akademisyenlik yapamazsınız arkadaşlar. İlahiyat açısından bunu söylüyorum özellikle. Neden? Siz e, literatür var, ilahiyatla ilgili literatür var, bilimlerle ilgili literatür var. Önce bunları okumanız gerekir. okuduktan sonra bunları hazmetmeniz gerekir. Sonra bunlar üzerine araştırma yapmanız gerekir. Genellikle biz araştırmalarımızı masa başında yapıyoruz. Yani kitaplar üzerinden. Araştırmalar masa başında yaptığımız için e, hayatımız masa başında geçiyor. Ama hocam ben e, araştırmacı olmak istiyorum ama bir saatten fazla oturamıyorum, iki saatten fazla oturamıyorum diyorsanız bu sizin için zordur. Şuna karar vermeniz gerekir. Yani e, örneğin sosyolog olduğunuz diyelim, saha araştırması yapıyorsunuz. Bir gün Mardin'desiniz, bir gün Afrika'dasınız, bir gün Etiyopya'dasınız. Alan araştırması yapıyorsunuz. Tamam yapın, itirazım yok ama ilahiyat üzerinde çalışıyorsanız özellikle temel İslam ve İslam tarihi sanatlarında yani temel İslam'ları kastediyoruz tefsir hadis kelam mezhepler tarihi gibi alan İslam tarihi sanatlarında da benzer şekilde yani tarih siyer gibi alanlarda bunlar da hayatınız yazılı kitapları okuyarak geçiyor. Burada istisnai olarak psikoloji ile sosyoloji eğitimi ayırabiliriz. Onlar biraz daha alan araştırması yapıyorlar. Alana gidip araştırma yapıyorlar. Ama öz itibariyle fark etmez. Bunu kendi hocalarınıza da sorabilirsiniz. Günlük 24 saatin içinde en az 8 saatiniz, 10 saatiniz masa başında geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla kişiliğiniz buna müsaitse bu tercih edilebilir. Birincisi bu. Yani uzun saat çalışma potansiyeli gerektiriyor. İkincisi şu. Kişilik itibariyle İtiraz eden bir kişilik, sorgulayan bir kişilik, e, söylenilene emin benimsemeyen bir kişiliğiniz olması gerekiyor. E, kişilik itibariyle size ne söyleniyorsa kabul ediyorsanız, kişilik itibariyle itiraz etme kabiliyetiniz yoksa, kişilik itibariyle tartışmaya girme yönünüz yoksa, kişiliğiniz bu yoksa, yani siz mülayim biriyseniz, arkadaşlar akademisyenlikte çok sıkıntı yaşarsınız. E, çünkü akademisyen ne demek? E, bir konu var, o konuyla ilgili e, bilgiler araştırıyorsunuz. Aktarılanlar doğru olabilir, hatalı olabilir, yanlış olabilir, hadis sahih olabilir, mevzu olabilir, uydurma olabilir. Bunlar böyle mi değil mi diye e, araştırmanız, sorgulamanız, peşinde koşmanız gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için de kişiliğinizin buna uygun olması gerekiyor. O yüzden şöyle söyleyeyim. E, mesela bir arkadaşımız var diyelim, çok duygusal, her söylerine inanıyor, çok duygusal, saf, e, mülayim birisi. Akademisyen olmak yerine ilk öğretimde din kültürü öğretmeni olsa çok başarılı olur. Yani sınıfta, dördüncü sınıflarla, beşinci sınıflarla güzel şekilde hayatını geçirir. Ama siz o mülayim olan kişiyi alıp da şu konuda araştırma yap anda soru sormak istemiyor, soru sormak onu mutlu etmiyor, inatlaşmak, tartışmak kişiliğine uygun değil. Bu kişi nasıl araştırsın, nasıl yazsın, nasıl çizsin? O açıdan şöyle bir bakarsak sahabeler üzerinde de kişiliğe uygun meslek seçimi Önemli. Şöyle söyleyeyim. Mesela Peygamber Efendimiz, ey Ömer, çık bir ezan oku demiş mi? Ezan okuma noktasında kim işaret etmiş? Ey Bilal, çık bir ezan oku demiş değil mi? E, veya ordu komutanı seçeceği zaman veya bir yere kadı atacağı zaman, yani kimin kabiliyetine uygunsa onu seçmiş. Bu açıdan baktığımız anda Hazreti Ömer Efendimiz idareciliğiyle ön plana çıkmış. E, i̇şte Bilal-i sesiyle ön plana çıkmış. Hz. Ali ilmi araştırmalarıyla ön plana çıkmış. Buna göre siz de her biriniz buraya katılan her bir ilahiyatçı arkadaş kişiliği aynı değildir. Dolayısıyla hangi kişilik size uygunsa, kişiliğiniz neye uygunsa onu seçerseniz daha mutlu olursunuz. Burada ben size şunu önereyim. Daha önce denemediyseniz internete de girip bakarsanız kişilik tipolojileri diye kişilik algoritmaları vardır. Anketler vardır. Girip kendi kişiliğinizi sorgulayabilirsiniz. Yani siz duygusal bir kişiliğe mi sahipsiniz? İnatçı bir kişiliğe mi sahipsiniz? Teslimiyetçi bir kişiliğe mi sahipsiniz? Araştırmacı bir kişiliğe mi sahipsiniz? E, bunu seçerseniz mutlu olursunuz. E, bunu alandan da bir örnek vereyim. Örneğin duygusal bir arkadaşımız diyelim. E, yüksek yapmak, lisans yapmak istiyor, güzel. Örneğin tasavvufu seçse, tasavvuf alanında yapsa çok mutlu olur. E, din eğitiminde yapsa mutlu olur. Ama siz o duygusal... Tartışmaya girmek istemeyen kişiyi alıp da din felsefesinde, kelamda, mezhepler tarihinde, yüksek lisans doktora yap dediğiniz anda o kişi oradan mutlu olamaz. Dolayısıyla burada kişilik önemlidir. Bu akademik araştırma yazımla ilgili bu seminerin ilk belki tespit etmemiz gereken konu şudur. Benim kişiliğim yüksek lisans doktora yapmaya uygun mu değil mi? Kişiliğiniz buna müsaitse, yani uzun süre oturup masa başında çalışabiliyorsanız, ...kişiliğinizde araştırmaya, sorgulamaya, itiraz etmeye, cevabını aramaya müsaitse... ...rahatlıkla oturup bu alanda bilgi eksikliğinizi kapatırsınız. Yani bilgi eksikliği ne olabilir? İngilizce'de bilgi eksikliğiniz vardır, çalışır kapatırsınız. Arapça'da bilgi eksikliği vardır, çalışır kapatırsınız. Alan bilgisi eksikliği vardır, otur, okursunuz, kapatırsınız. Ama eğer kişilikle ilgili, kişiliğiniz uygun değilse orada çok şansınız olmaz... Benim için burada size belirtmek istediğim ilk madde bu. Bununla ilgili sorularınız varsa alalım, yoksa ikinci aşamaya geçelim. Yani bir kısmına geçelim. Yani mikrofon aç isteyen sorabilir, yoksa ikinci aşamaya geçeceğiz. Şöyle yapalım, ben test edeyim. E, yüksek lisans düşünenler o zaman kişiliğine uygun şeyi yazabilir mesaj kısmına. Yani benim kişiliğime uygun kelamdır, benim kişiliğime uygun tasavvuftur, benim kişiliğime uygun din eğitimidir, benim kişiliğime uygun din felsefesidir. Ya bunu e, belirlemiş yapabiliyorsanız güzeldir, sıkıntı yok. Hocam az önce bir arkadaş el kaldırdı ama sonra indirdi eğer söz almak istiyorsa sesini açalım. Şöyle, e, kadri yetki var, o isteyene verebilir. Söz almak isteyen mikrofonu açıp konuşabilir. Söz almak isteyen elini kaldırsın, ben bunun sesini açarım hocam. Rahana, İrem, evet sesini açmış görünüyor. Buradan. Hocam bu bahsettiğiniz özellikler aslında geliştirebilir özellikler değil mi? Şimdi şöyle, e, insanın bir mizahı vardır. O belirleyici unsurdur. Bir de eğitimle geliştirilebilecek şeyler vardır. Dolayısıyla e, bunun bir kısmı da Allah vergisi olan kısımdır. Yani yetenek kısmıdır. E, sizin hiçbir şekilde kişiliğinizde sorgulama yönü yoksa, ne kadar eğitim verirseniz ver, verir, sorgulamayı geliştiremezsiniz. Anlatabildim mi? Veya çok duygusal birisiniz. Ne kadar o kadar duygusalsınız. Yani bu duygusallık e, öğretmenlikte size başarı kazandırır. E, arkadaş ilişkilerinde başarı kazandırır ama akademisyenlikte zarar getirebilir. O açıdan bu kişiliğinizin e, geliştirebileceğiniz yön vardır ama temeli itibariyle olması gereken yoksa ilerleyemezsiniz. Bu şuna benziyor. Mesela askeriye de değil, askeriye alacak veya polis alacaklar. Orada bedenen dayanıklı olmak gerektiği için beden itibariyle koşturuyorlar. Orada bir internet tabi tutuyorlar. Bedenen dirençli mi diye. Şimdi akademik hayatta da psikoloji ve beyin itibariyle, yani akademik altyapı itibariyle yetenek olması gerekiyor. Yani herkesde bir altyapı var. Ama bu araştırma, sorgulama, altyapısı farklı bir altyapı. Şöyle söyleyeyim. Mesela Hazreti Osman Efendimizle Hazreti Ömer Efendimize ayırımlı fark nedir? Hazreti Osman Efendimizin duygusallığı, Hazreti Ömer Efendimizinle daha akliydi hemen. Öyle değil mi? Yani Hazreti Osman Efendimiz duygusal olarak çok iyi birisi ve saygın birisi. Hazreti Ömer Efendimiz de akli olarak hareket ediyor. Hatta vahiy olmadığı halde bile içki yasak olmalıdır diyor. İçki kötüdür, içki yasak olmalıdır diyor. Akıl, akıl üzerinden hareket ediyor. E, Hazreti Ömer'i de Hazreti Ömer yapan e, akli bu şekilde hareket etmesi. Bunu yer değiştirin. Hazreti Osman Efendimiz'i aklıyla hareket etmesi gereken bir mehkiyeye getirin. Hazreti Ömer Efendimiz'i de Hazreti Osman Efendimiz'in yerine getirin. O zaman iyilik yapmış olmazsınız. O yüzden de yani sonraki iç savaşlar döneminde de e, yaşanan sıkıntılar buradan kaynaklanır. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla e, herkes bunu nasıl ölçebilirsiniz? Bir, e, kişilik tipolojileriyle ilgili ölçekler vardır internette farklı ortamlarda onu deneyebilirsiniz kendi annenize babanıza dostu can dostunuza sorabilirsiniz yani ben nasıl biriyim ben beni nasıl tanımlarsın yani duygusal inatçı sorgulayıcı mülayim teslimiyetçi yani sizi orada inatçı sorgulayıcı azimli diye tanımlıyorsa yüksek lisans doktora tarafına iyi gösterebilirsiniz ama size mülayim duygusal itaatkar diye tanımlıyor ya bunlar çok işinize yaramayabilir. Ya bunlar kötü olduğu anlamda söylemiyorum. Yani mülayim birisi 4. sınıf öğretmenliğinde çok başarılı olur. Ee, böyle teslimiyetçi, seveceğin öğretmenlikte çok başarılı olur. Ama siz alıp da bunu e, felsefedeki ateizm, deizm, e, darvinizm, tartışmasının içine koyun. O duygusal kişi orada e, içine kapanabilir. E, mutsuz olabilir. Dolayısıyla burayı şöyle kapatalım. Ya bu yüksek lisans herkes yapıyor, ben de yapayım herkes İngilizceye gidiyor, ben de gideyim, herkes e, pedagojik formasyon alıyor, ben de alayım diye hareket etmek yerine oturup kişiliğinize göre, benim kişiliğime dikkat öğretmenliğe uygun, benim kişiliğime İmam Hatip Meslektaşları uygun, benim kişiliğime ihanet uygun, benim kişiliğime yüksek lisans uygun diye seçip ilerlemeniz daha faydalı. Şu an bizim e, yaşadığımız problem, yani ilahiyat öğrencileri arasında yaşadığımız problem, grup hareketi içinde hareket etmeniz. Yani Dördüncü sınıfa geliyor, hala grubun içinde hareket ediyor. Kendine göre benim hedefim budur, benim amacım budur, ben böyle farklıyım diyemiyoruz. E, bu da e, sağlıklı değil. Yani şunu kabul ediyorum, tamam, namazı cemaatle kılın, terapi cemaatle kılın ama ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa geldiği halde hala grupla hareket edip, grup hadi İngilizceye gidiyor, ben de gideyim diye yapmayın. O yüzden ben şöyle söyleyeyim, benim öğrencilerim içinde. Yüksek lisansı kafaya koyduğu için pedagojik formasyon dersi almayanlar var. Yani üçte dörtte hiç almadı. Amacım yüksek lisans doktora dedim. Orada da başarılı oldu. Veya kişiliği hiç öğretmenlik yapmaya müsait değil. Yani beton surat diyelim. Hiç gülmüyor, hiç konuşmuyor, hiç duygusunu belli etmiyor. Bu arkadaş gidip formasyon alıyor. Yani böyle birinin siz dördüncü sınıfta çocuğunuza, torununuza öğretmen olmasını ister misiniz? Ben istemem. Dolayısıyla çeşitliğe öğretmenine uygun olan, öğretmenle, diyanete uygun olan, diyanet, diyanetle ilgili de şunu söyleyeyim, ya, ses geliştirilebilir, kabul ederim ama ya, Allah belgesi bir şey var, sesi kesinlikle kıraata müsait değil, ezana müsait değil, aşire okumaya müsait değil, bu arkadaş zorluyor ben diyanette imam olacağım diye. Arkadaşlar tamam bir şekilde KPSS sesiyle atanabilirsin de, sen de mutlu olamazsın, senin cemaatin de mutlu olamazsın. O yüzden şuna karar vermek gerekiyor. Bu iş tercih, kişiliğe uygun tercih meselesi. Yüksek lisansla kişiliğinize göre tercih edin. Milli eğitimle kişiliğinize göre tercih edin. Diyaneti tercih ediyorsanız da kişiliğinize uygun şekilde tercih etmiş olun. Burayı kapatıyorum. Ne kadar süremiz var? Hocam siz ne kadar isterseniz. Öyle yapmayalım. Bir planlama yapalım. İki konu kaldı. Süreyi ona göre kullanalım. Beş. Yani hocam, vallahi süre planlaması yapmadık biz şu kadar bir süre olsun diye. Tamam, o zaman burayı şöyle netleştirelim. Ee, yani bu e, i̇bn Sina'da da var, mizah, kişilik, kişilik özellikleri. Bizim kendi kültürümüzde yazan, çizen alimlerin kitaplarında da var. Ama güncel olarak yazılmış kitaplar da var. Kişilik tipolojileriyle ilgili bir yazın, çizin, bir okuyun bakalım. Yani kişiliğinizi test edip e, mutlu olacağınız okuduktan sonra... Ben hangisine giriyorum değil de dostunuza, can dostunuza, beraber kaldığınız ev arkadaşınıza, bunlardan hangisi bana uygun diye kendiniz değil de sizi tanıyan birine seçtirmeye çalışın, bir belirlemeye çalışın. Sonra bunu belirledikten sonra ona göre bir meslek seçimi yaparsınız. Burayı geçtik. Yani şunu yaptığımızı fark ediyoruz. Bir şekilde kendiniz tanıdınız. Yani kendini tanıyan Rabbini tanır, kendini tanıyan mutlu olacağı mesleği tanır. Kendiniz tanıdınız, dediniz ki evet ben yüksek lisans yapmak beni mutlu eder. Benim kişiliğime yüksek lisans yapmak müsaittir. O zaman iki şey kalıyor arkadaşlar. Yani çözmemiz gereken iki şey kalıyor. Bir, yapacağınız, karar verdiğiniz alanla ilgili yeterlilikler var. O yeterlilikleri halletmeniz gerekiyor. Ne demek yeterlilikler? Yeterlilik demek iki şey demek. Bir, o alanla ilgili yabancı dil neyse bir, yabancı dil demek. İkincisi, o alanla ilgili alan bilgisi demek. Şöyle söyleyelim, örneğin kelamı seçtiniz, mezhepler tarihini seçtiniz, e, Arapçayı seçtiniz, tefsiri seçtiniz, hadis seçtiniz, İslam tarihini seçtiniz, siyeri seçtiniz. Yani temel İslam veya İslam tarihi sanatlarından bir alanı seçtiniz. Sizin, sizin için birinci olması gereken şey Arapçadır, yabancı dil olarak. Dolayısıyla e, kenara ayırdık, Arapça yabancı dil olarak. Eğer felsefe din bilimleri üzerinde seçtiyseniz arkadaşlar, yani din psikolojisi, din sosyalolojisi, din eğitimi gibi bu alanlarda sizin için birinci yabancı dil bir İngilizce'dir. Yani İngilizce'den bir makale, kitap okuyup anlayacak kadar İngilizce bilmeniz gerekir. Burada şunu söyleyelim, yani siz Arapça seçseniz de temel İslam'da, İslam tarihi sanatlarında en az 55'e geçecek kadar İngilizceniz olması gerekiyor zaten. Yani temel İslam, İslam tarihi sanatları temel dil Arapça'dır, artı 55 e geçecek kadar İngilizce'dir. Felsefe dil de temel dil İngilizcedir. Artı, bunun üzerine zaten ilayet mezununuz, Arapça bilginiz olur. E, bu yabancı dil denilen şey, arkadaşlar kısa sürede olan bir durum değil. Eskiler yabani hayvan tutmak gibi demişler. Yani dili yani, öğrenmek yabani hayvan tutmaya benzer. Bıraktığınız anda kaçar gider. Burada planlama olarak en kötü ihtimal e, lisans ikinci sınıfta başlayıp, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfa kadar okuyarak, çizerek, ilgilenerek yabancı dil işini halletmeniz gerekiyor. Eğer hedefiniz yüksek lisans doktora ise dördüncü sınıfa geldiniz, ben İngilizce çalışacağım diye düşünüyorsanız önünüzde iki üç sene hedef koymanız gerekir. Yani iki üç sene vakit ayırmadan İngilizce'den ilerleyemezsiniz. Arapçadan da ilerleyemezsiniz. O yüzden ideal olan şudur. Hazırlık bitip bittikten sonra, yani birinci sınıfın sonunda, ikinci sınıfın başında hedef belirleyip İngilizce ise İngilizceyi yoğunlaşmak. İkinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta 3 sene sonunda yeterli seviyeye ulaşmış olursunuz. Eğer gene hedef koydunuz, e, yabancı diliniz Arapça ise hazırlıktan sonra devam edersiniz. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Neticede ilahiyat bittiği zaman yabancı dil meselesi de hallolmuş olur. Ama uygulama, şunu söyleyeyim, uygulama böyle olmuyor. E, grup olarak hareket ettiğiniz için herkes birbirine bakıyor. O çalışmıyor, ben de çalışmıyorum, o çalışıyor, ben de çalışıyorum gibi düşündüğünüz için. Ben ilahiyat bitirilmiş de, e, İngilizce'den hocam ben... E, YDS'ye girdim, işte 80 aldım. Arapçadan YDS'ye girdim, 80 aldım diyen öğrencilerle çok karşılaşmadım Ankara'da. İstanbul farklı, İstanbul ayırıyoruz. İstanbul'da biraz daha hayat hızlı akıyor, akademik hayat güçlü. Akademik hayat güçlü olduğu için İstanbul'da bulunanlar biraz daha şanslılar. Onlar iki 3ten itibaren yabancılar rahat çalışıyorlar. Ama Ankara özelinde veya diğer Anadolu illerinde lisans mezun aşamasına gelinceye kadar daha bu farklılık veya bu Hedef, yerleşmeyin. Fenara ayıralım. Demek ki bir şekilde yabancı dil, Arapçaysa Arapça, İngilizcese İngilizce bunu halletmeniz gerekiyor. Burada da şu sorunun cevabını vermekte fayda var. Yani yabancı dil derken neyi kastediyoruz? Kastettiğimiz şey şudur arkadaşlar. Sizin için öncelikle YDS'den 55'e geçmektir. Yani sizden bir Japon biriyle kelami tartışma yapmanız, Arap biriyle din felsefesi hakkında bir tartışma yapmanız istenmiyor. İlk istenilen şey YDSY'den 55'e geçmektir. Çünkü dedim ya, akademisyenin hayatı, masa başında kitaplardan okuyarak geçiyor diye. Sizin için İngilizce 55'e geçmek de böyle bir aşamada. İkinci aşamada da o konudaki kitap, o konudaki makale neyse, açıp anlayacak şekilde bir dil öğrenmektir. Dolayısıyla sizin ilk planda telaffuz, yani günlük konuşmayı öğrenmenize gerek yok. Çünkü dil öğrenmek şöyle bir şey. Aynı anda hem günlük konuşmayı öğreneyim, hem metnini okumayı öğrenmeyeyim diye yola çıkarsanız zor oluyor bu. İkisi farklı şeyler. O yüzden örneğin İstanbul'da yaşayanları bilirler. Sultanahmet'te de turistik yerlerdeki esnaf çatır, çatır konuşur. Ama eline bir gazete verirsin, bir kitap verirsin. İngilizce cümleyi okuyamaz. Konuşmakla metin okumak farklı şeyler. O yüzden siz kendinize ben konuşmam gerekiyor, konuşacak kadar İngilizce, Arapça öğrenmem şart diye düşünüyorsunuz. Kendinize sıkıntı yapmayın. İlk planda sizden istenen 50 bir şey geçmeniz. 55'i geçtikten sonra da yazılan makale veya kitap neyse okuduğunuz anda %50, %60, %70 anlayacak seviyeye gelmeniz. Yabancı dilden kastedilen şey de bu. Bunu kenara ayırdık. Bunu da bir şekilde planladınız. Yani 3 sene ayırmanız gerekiyor. İster ikinci sınıftan sonra 3 sene ayırın. ister mezuniyetten sonra 3 sene ayırın. Ama 3 sene ayırmanız gerekiyor. Bunu kenara ayırdık. Şimdi alan bilgisine geçeceğiz. Dille ilgili soru soran var mı? Yani dil, dil öğrenmekle ilgili sorusu olan. Şu an şunu ifade edeyim. Hiç para vermeden evinizde, bilgisayar başınızda istediğiniz dili öğrenebilirsiniz. Ama burada bununla da ilgili ben bir ölçü söyleyeyim size. Dil e, öğrenmek, yani sizin için gerekli olan 55'e geçmek demiştim. 55'e geçtikten sonra da kitap makaleyi Anlayacak şekilde, göz gözüyle okuyup anlayacak şekilde bir İngilizce veya Arapça. Konuşmak farklı bir şey arkadaşlar. Konuşmak, herkes konuşacak şekilde, seviyede yabancı dil öğrenemez. Bunun bir ölçüsü vardır, bir kuralı vardır. Ezberinde 30 ve üstü türkü şarkı olmayan, taklit kabiliyeti olmayan, müzik kulağı yani duyduğunu taklit etme kabiliyeti olmayan kişiler konuşacak şekilde yabancı dil öğrenemezler. Şimdi sohbet kısmına yazabilirsiniz. 30 ve üstü. E, müzik, türkü, ilahi, beste. E, aklında olan kim var? E, yazabilen arkadaşlar, yani konuşacak şekilde evet, Esra Güler yazdı. Yazanlar geliyor. İbrahim Takson yazdı. Şimdi bu arkadaşlar şu demektir. Allah onlara bir müzik kulağı vermiştir. Yani duyduğu ceyi ezberleme kabiliyeti vermiştir. Duyar taklit eder. Duyar ezberler. Duyar aktarır. Bu arkadaşlar... Yani Japonca da öğrenmek isteseler, öğrenebilirler. Arapça da öğrenmek isteseler, öğrenebilirler. İngilizce de telaffuz etmek isteseler, yapabilirler. Allah kulağı onlara ondan dolayı vermiş. Ee, diğer arkadaşlar, yani aynı ilahi, aynı e, aşırı, veya aynı türküyü 50 defa dinliyor, tekrar edemiyor. Ya yani Allah onlara o kulak vermemiş, yani müzik kulağı. Bu arkadaşlar konuşmaya kendilerini zorlamasınlar, yani konuşamazlar. Gözüyle okuyorsa, gözüyle anlıyorsa onlar için yeterlidir. Şimdi şöyle söyleyeyim, peygamber efendimizin mütercimi kimdi? Yani yabancı devletle, Fars'la, Bizans'la e, iletişim için kullandığı kişi kimdi? Hazreti Ali miydi, Hazreti Ömer miydi, kimdi? Bilen var mı? Zeyd bin Harise miydi hocam? Zeyd bin yani, Hariseydi. Ezber kabiliyeti olan, ezber olan birisi. Yani Zeyd bin Harise'nin birkaç günde İbranice öğrendiğini aktarıyorlar. Yani... E, Muaviye, Amr bin Elaz, Ebu Sufyan, bunlar zaten Arap dehası olarak da bilinen kişiler. Örnekleri niye verdim? Şundan dolayı verdim. Yani aynı kursa giderseniz, arkadaşınızın biri bülbül gibi şakır, siz söyleyemezsiniz. Yani bunu zorlamayın. Sizin e, müzik kulağı demek dil kulağı. Allah size vermemiştir. Dolayısıyla zorlamanıza gerek yok. E, şimdi bu dille ilgili sorusu olan bir arkadaşımız vardı. Orma kaldırabilir. Yani, konuşup geçelim burayı. Kim, evet Ali söz istiyordu bu yabancı dille ilgili. Tamam ben şu an göremiyorum kim eee izin istiyor. Arkadaşlar burayı şöyle kapatalım. Hocam ben de kusura evet, bakmayın. Ben buyurun. Dersimi açmam lazım Hocam ben e, yabancı dil sınavına girdim şu anda Hacibeyli Eğitim Üniversitesi'nde tasavvuf falan da yüksek lisans da yapıyorum. Ama e, dilde birazcık zayıf kaldı. Şöyle hocam, benim Arapça altyapım sen vardı. E, Arapçadan girdik, kırkla e, kaldım. Hani harf genel itibariyle benim e, puanımı düşürdü. İlk 20 soru harf icallerdi. 20'sinin 17'si, 18'si de yanlış çıktı. Çevirmelerde falan problem yaşamadım. Bu şeyi atlayabilmek adına online olsun ya da yüz işte yüz olsun, tavsiyeleriniz nelerdir diye soracaktım. Arada sizi bölmemek için geri indirdim parmağımı. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu YDS sınavları dil bilgisini ölçmek için bir araç değildir aslında. Ya yani bunlar sadece elemek için yani yüksek lisans veya yurt dışına gönderecek kişileri belirlemek için bir araçtır. Şöyle söyleyeyim benim arkadaşlarım var. İngiltere'de yüksek lisans 2 sene, Amerika'da 3 sene doktora yapıp sonra gelip YDS sınavına girip 55-60 aralığında var yani yurt dışından gelip girenler de burada 60 65'i geçemiyorlar. Çünkü bu teknik bir sınav. Dolayısıyla ilk 20 e, soru işte harf ciğerler, e, dil bilgisi ezberlemek gerekiyor. O yüzden burada bakmak gerek bakmamız gereken olay şu. Ve yani siz örneğin diyelim Arap dilinde yüksek lisans yapıyorsunuz. Açtığınız anda kitabı okuyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani okuyorsunuz, bilgiyi anlıyorsunuz. Bu amaç yerden gelmiştir. Ama bir şekilde 55'i geçmeniz gerekiyor. 55'i geçmek için de Sırf, sınava yönelik e, kurslar var, ücretsiz şekilde de var, piyasada ücretli kurslar da var. Bunları takip edebilirsiniz. E, mesela e, Mehmet Ali Şimşek yazarsanız Arapça için, Arapça düşünenler, Prof. doktor Mehmet Ali Şimşek, bu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Arapça hocası, hocasıdır. Ücretsiz şekilde YouTube üzerinden dersleri var, Mehmet Ali Şimşek. E, mesela onun soru çözümleri var, e, Arapça çıkmış soruları çözüyor. Hocamızın derslerini takip ederseniz problem yaşamazsınız. Veya İngilizce ile ilgili birerdeğer şekilde soru çözümler var. Ama illa bir yere kursa gitmeniz gerekiyorsa sınıf ortamında kursa gidip para vermek yerine benim size önerim remzehoca.com diye bir site var. İngilizce için söylüyorum. Remzehoca.com. Bu site tamamen sınavlara yönelik çalıştıran planlama yapan bir site. Remzehoca.com sitesine kaydolup oradaki dersleri gerçekten takip ederseniz İngilizce'ye geçersiniz. Hocam ben hiç para vermek istemiyorum derseniz hiç para vermek istemiyorum. Ee, YouTube'da e, Daylight diye 79 videoluk bir İngilizce serisi var. 79 ders Daylight video serisi. E, bu e, Daylight serisini, İngilizce serisini baştan başlayıp bir tur bitirip e, sonra başa dönüp tekrar bir tur daha bitirirseniz yani 79 videoyu iki tur dinler çalışarak dinlerseniz İngilizceye geçiyorsunuz. Yani en az 55 ve üstü puan alıyorsunuz. Dolayısıyla ister para vererek ister bedava e, sınavı geçebilirsiniz. Burada önemli olan şey şu. E, bu YDS Arapça veya İngilizce için temel kalıplar var, temel kelimeler var. Mesela İngilizce için temel 3000 kelime var. E, bunun içinde şeyler dahil. E, Preposition'lar dahil 3000. Arapça için de aşağı yukarı 2500-3000 kelime ister 3000 kelimeyi günde 10 kelimeyle 3000 kelime ezberleyin ister günde 100 kelimeyle ezberleyin size kalmış. Ama neticesinde ezberlemeniz gerekiyor. İngilizce içinde, Arapça içinde. Bunları ezberledikten sonra sınava girer rahatlıkla 55 üstü puan almışsınız. Burada şunu bilmemizde fayda var. Yani belli bir zaman sonra tekrar etmezseniz o ezberlediğiniz 3000 kelime unutuyorsunuz. Dolayısıyla amaç 55'i e geçmekse ilk planda bu şekilde 55'e geçebilirsiniz. Şimdi gelelim alan bilgisine, yani doğru alanı seçtik, alana uygun şekilde İngilizce, İngilizce, Arapçaysa, Arapça tercih ettik, geriye ne kaldı? Alan bilgisi kaldı. Arkadaşlar, alan bilgisi sizin kişiliğinize uygun seçtiğiniz alanla ilgili temel bilgidir. Örneğin, kelam seçenler için kelamla ilgili temel kişiler, temel eserler, temel konulardır, üç şey. Mezhepleri seçtiyseniz mezheplerle ilgili yine üç şeydir. Temel kişiler, mezhepler, temel konular, temel kitaplar. ile ilgili de aynı şeydir, İslam tarihiyle ilgili de aynı şeydir. Temel kişiler, kitaplar, temel konular, temel kitaplar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada alanı seviyorsanız bunları zaman içinde zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Ama eğer siz kişiliğinize uygun seçmediğiniz için alanı sevmiyorsanız, bu alan bilgisi sizi mutlu etmiyor. Burada şunu söyleyeyim, yani sizi doğru alanı, mutlu edecek doğru alanı seçip seçmediğinize nasıl karar verebilirsiniz? Mesela ikiye düşürdünüz diyelim, e, psikoloji de olabilir, sosyoloji de olabilir diye iki ihtimale düşürdünüz. Bu iki ihtimali bire nasıl düşürebilirsiniz? Benim önerim şu. E, temel konuları ele alan, yani psikolojideki temel konuları, bir de sosyolojideki temel konuları ele alan iki kitap alırsınız. İki kitabı peş peşe okursunuz. Önce psikolojiyi okursunuz, sonra sosyolojiyi okursunuz. Okuduktan sonra şuna karar verirsiniz. Hangi konuları hızlı okudunuz, hangi konular ilginizi çekti, hangi konular sizi mutlu etti, hangisi ise onu tercih edersiniz. Veya e, kelam mı, mezhepler tarihi mi, kararsız kaldınız. Aynı şekilde e, kelam ana konularıyla kelam kitabı, ana konularıyla mezhepler, tarihi kitabı diye iki kitap alırsınız. Bunu peş peşe okursunuz, karar verirsiniz. Yani kelamdaki konular mı sizin ilginizi, dikkatinizi çekti, yoksa mezheplerdeki konular mı ilginizi, dikkatinizi çekti. Bu şekilde seçebilirsiniz. Alan bilgisi arkadaşlar, e, günlük hayatta pek işinize yaramayan ama sizin alanı sevdiğiniz için sizi mutlu eden konulardır. Dolayısıyla şu yaşanacaktır. Sizin için önemli olup, aylarca uğraşıp ulaştığınız bir bilgi evdeki işiniz için, kardeşiniz için, arkadaşınız için bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla bu mutluluk sizin mutluluğunuzdur. Siz araştırır, siz mutlu olursunuz. E, o, o açıdan dışarıdan çok fazla bir şey beklemeyin. Burada ne kastediyorum? Şunu kastediyorum. Örneğin yüksek lisans tezi yazdığınız, iki sene uğraştığınız yüksek lisans tezi yazdığınız, ee, araştırdığınız konuda sonuca ulaştığınız mutlu oldunuz. Bu yüksek lisans tezini, 200 sayfa tez yazdınız. Kaç kişi okuyacak arkadaşlar? Yani babanız okuyacak mı? Anneniz okuyacak mı? Kankanız okuyacak mı? Kaç kişi okuyacak yüksek lisans tezini? Belki arkadaşlar ömür boyunca, 100 senelik süre içinde danışman, sınava giren hocalar belki 3-5 kişi okuyacak. Dolayısıyla burada şunu bilmeniz gerekiyor. Yaptığınız e, sizi mutlu eden, Alandakilerle ilgili bir konu. Aileniz, eşiniz, dostunuz, çevreniz bundan pek haberdar olmayacak. Ne yaptığınızı belki anlamayacaklar ama o alanda çalışmak sizi mutlu edeceği için bundan pes etmemeniz gerekecek. E, doktora tezi yazdınız diyelim. Dört sene ayırdınız. Doktora tezi yazdınız ve kitap olarak yayınlandı. E, kaç adet satacak sizce? Yani üçlü sayfa, dört yıl doktora tezi yazdınız, yayınladınız. Arkadaşlar yani şu an en e, dikkat çekici tezler bile en fazla 2000 3000. Yani en fazla 2000 3000. Ama tezlerin geneli doktora tezlerin geneli belki 50 kişiyi geçmez yani okuyan. O yüzden benim yani benim şu an kendi doktora tezim, babam okudum mu? Hayır. Beş kardeşiz. Diğer dört kardeş okudum mu? Hayır. Eşim okudum mu? Hayır. Niye böyle? Çünkü uğraştığınız alan özel bir alan, sizi mutlu ediyor veya o alandaki kişilerin e, ilgisini çekip onlar okuyorlar. Dolayısıyla herkese ilgilendirmeyen bir konu olduğu için psikolojik olarak bunu hazır olmanız gerekecek. E, eğer sizin kişiliğiniz dışarıda görerek mutlu olmaksa öğretmenliği tercih edebilirsiniz. Görerek mutlu olmaksa e, Diyanet'i tercih edebilirsiniz. Sınıfınızda 40 öğrenci olur. 40 öğrenciye abdest almasını öğretirsiniz. 40 abdest alıp mutlu olursunuz. Veya de diyelim, 40 kişiye Kur'an öğretirsiniz, dua öğretirsiniz, görürsünüz, mutlu olursunuz. Ama akademisyenlikte bunu göremeyeceksiniz. Şimdi hepiniz ilayette öğrenirsiniz, hocamız geliyor, sınıfta 80 kişi ders anlatıyor, gidiyor. 80 kişi gerçekten okuyor mu, okumuyor mu, araştırıyor mu, soruyor mu? Bunu görüp mutlu olma ihtimaliniz yok. Veya kitap tez yazdıktan sonra bunu sizi yolda çevirip de ''Hocam ben sizin kitabınızı ilgiyle okudum, bir imza verir misiniz?'' diyen çok çıkmaz bunu niye söyledim şundan buna söyledim. Ya herkes yüksek lisans yapıyor diye yüksek lisans yapılmaz. O açıdan söyledim. Ya bunun zorluğunu bilmek gerekir. Sizi mutlu, sizi alan, e, mutlu ettiği için seçtiğiniz bilmeniz gerekir. O yüzden para kazanırsınız, paranızı yiyemezsiniz. Yazarsınız, yazdığınız çok fazla okunmaz. Bunu bilmenizde fayda var. Bir örnek vereyim. Şimdi içinizde e, babası, dedesi, büyük dedesi geriye doğru e, 8, 10 e, Sülale geriye sayabilen kaç kişi var? Yani baba, baba adı, dede adı, büyük dede adı, üç et de. Onun bir geri, onun bir gerisi, onun bir gerisi. Geriye doğru kaç tane sayabilirsiniz? Yani rakam yazın, geriye doğru kaç göbek gidebilirsiniz? Baba, dede, büyük baba. Geriye doğru gidin, kaç göbek gidebilirsiniz? Altı. Arkadaşlar, ben kendi ailemde, ben de altı yedi göbek geriye öğrendim, gidebiliyorum. Ama bu doktora tezi yazarken araştırdığım şahsın 22 göbeğini öğrenmiştim. Baba, dede, onun dedesi, onun dedesi nerede doğduklarını, nerede yaşadıklarını, başta ne geldiğini öğrenmiştim. Şimdi bu beni mutlu etti. Aa 22 göbeğini biliyorum ama benim dışında kimseyi mutlu etmiyor. O yüzden e, akademik araştırmalar derken şuraya e, toparlamış olalım. Bu işi sevip, severseniz yapmanız sizin için e, hayatını mutlu hale getiriyor. Ee, ...sevmezseniz yapılacak iş değil. Burayla ilgili sorunuz var mı? Anlatmanlarla ilgili. Tamam. Şimdi ne dedik? Kişilere uygun seçim yapmak dedik. Sonra e, alanlık gerekliliğini yerine getirmek. İngilizce ise İngilizce, Arapça ise Arapça dedik. Sonra e, alan bilgisi dedik. Yani üç şey dedik. E, önemli kişiler, önemli kitaplar, önemli konular. Şimdi bu nasıl olur? Arkadaşlar, bir anda uyurken, işte eskiden yapılırdı İngilizce öğrenenler, Arapça öğrenenler, yatarken mikrofonu kulağa takar, şey hoparlörü, mikrofonu kulaklık neyse, gece uyurken kelime, İngilizce öğrenme, düşünerek uyuyan arkadaşlar olurdu. Alan bilgi istediğiniz şey bir gecede olacak iş değil. Şimdi örneğin, kelam seçtiğinizi düşünün. Arkadaşlar, ilk yazılan hadislere düşünelim. Ayetler kenarı ayırdık, hadisleri üzerine ekledik. İlk yazılan Ego Hanife'den başlayarak kitapları üst üste koyalım zamanımıza kadar. 1400 asırı geçmiş. Birçok önemli alim var, birçok önemli kitap var, birçok önemli tartışma var. Bunlar hakkında sizin önceki genel bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu birikim bir saatte, iki saatte, üç günde olmayacağı için eğer yüksek lisans doktora düşünüyorsanız Düzenli bir okuma takviminiz olması gerekiyor. Düzenli bir okuma takvimi. Bu ne demektir? Şu demektir. Düğün de olsa, bayram da olsa, cenazede olsa ben günlük 20 sayfa okumadan uyumam diye bir takviminiz varsa, günlük 20 sayfa okuyor okuyor, bu bir sene, iki sene, üç sene sonra belli bir birikim yapar. Ama bu şekilde günlük bir okuma takviminiz yoksa alan bilgisi sizde yerleşmez arkadaşlar. Bunu şöyle test edeyim. Günlük okuma yani düğünde olsa, genelde de olsa, bayramda olsa, bayram olsa seyran olsa ben bunu yapmadan hata yapma diye düşünen arkadaşlar sayfa sayısını bir yazsınlar Yani kaç sayfa? Üstündeniz? 20 sayfa mı? 30 sayfa mı? 50 sayfa mı? Veya kaç kişi var bu şekilde? Yani şimdi 96 arkadaş var burada. Bunun normali şudur, 10 kişidir arkadaşlar. Yani 96 kişiden 10 kişinin bunu yapması beklenir. Şimdi rutini 20 sayfa yazan var, 10 sayfa, 30 sayfa. Bir devam ediyor. Bak, şunu bir netleştirelim, yani eğer oturup doğru konuşalım, e, lisans üçüncü sınıfa geldiniz, dördüncü sınıfa geldiniz. Böyle bir rutin sizde oturmamışsa, yüksek lisans doktora'ya zorlamayın arkadaşlar. Yani çok net söylüyorum. Yani üçüncü sınıfa geldiniz, dördüncü sınıfa geldiniz. Sizde böyle okuma rutini oluşmamış. Bu, bu şu anlama gelir. Yani sizden bir araştıma olması zor. Yani bunu zorlamayın. Ama rutin oluşmuşsa, hakikaten okuyorsanız sizden güzel titizsiniz demektir. Güzel araştırma olur okumaya devam edebilirsiniz. Ama şunu diyorsanız, hocam bir şekilde ben hayatımda rutine oturtamadım ama bundan sonraki süreçte devam ettirmek istiyorum derseniz, önerim şu, bir Excel'den dosyayı açın, Excel dosyası sol tarafa diyelim, okuyacağınız kitabın adını yazın, diğer rutinlerinizi yazın yani günlük, yani 10 dakika İngilizce çalışma rutininiz var. Günlük 30 sayfa Türkçe kitabı okumak rutininiz var. Haftada bir e, İngilizce Arapça sinema izleme rutininiz var. İşte haftada bir e, sinemaya veya benzer rutininiz var. Excel'e sol tarafa yazdınız. Sağ tarafa da Pilates, sala, çarşamba, perşembe, cuma diye günler ekleyerek bir aylık bir takvim yapın kendinize. Bir ay sonunda kendinizi bir check edin. yani günlük rutininize ne kadar uydunuz, ne kadar uyamadınız. Eğer bunu yapabiliyorsanız, önümüzdeki ay devam edin, Rutini yani sınırlı sürede, takvimsel olarak yapması gereken şeyleri yapabiliyorsanız, yüksek lisans ve doktora da başarılı olursunuz. Niye böyle? Çünkü akademik hayat, yüksek lisans, doktora araştırmacı hayatı takvime bağlanmış bir hayattır. Belli vakte kadar makale yazmanız gerekir. Belli vakte kadar tezi yazmanız gerekir. Belli vakte kadar kitabı bitirmeniz gerekir. Belli vakte kadar hakimlik yapmanız gerekir. Her şeyin bir süresi vakti vardır. Dolayısıyla hayatınızda, günlük rutininizde bunların oturması gerekir. Oturması da işte bu şekilde olur. E, bu şekilde hayatı, rutini oturan arkadaşlar kaç kişi var? Ben 96 kişiden ondan fazla beklemiyorum arkadaşlar, yani zorlamayın kendinize. Bunun niye böyle? Çünkü şöyle, e, Veda Hatçı'na kaç sahabe katılmıştı? Yuvarlak hesap, Veda Hatçı'na kaç sahabe katılmıştı? 100.000 bin. Hadi yüz bin diyelim. E, normalde arkadaşlar, bu toplumda biliyorsunuz e, fırıncılar olur, tarımla uğraşanlar olur, terziler olur. Farklı meslek grupları doktorlar olur, farklı meslek gruplar olur. Hayatını araştırmaya adayanlar da yüzde onu geçmez. Belki yüzde beşi geçmez. Dolayısıyla yüz bin diye düşünelim. Yüz bin sahabe içinde on düşünsek, yüzde on düşünsek ne kadar alim olması gerekir? Yüz binde yüzde on desek ne kadar alim sahabe olması gerekir? On bin değil mi? E, Saysak alt alta alim yiyeceğiniz Sahabe sayısı kaç tane? Alim diyebileceğimiz kaç sahabesini sayabilirsiniz? Arkadaşlar, yani 15-20'ye geçemezsiniz. Niye böyle? İşin doğası böyle. Ee, biliyorsunuz Hz. Ebu Efendimiz'e de de bulunuyorlar. Ee, sen sonradan Müslüman olduğun halde bu kadar hadisi nasıl ezberledin diye. O da şöyle bir savunma yapıyor. Ben gecesinde, günüzünde her zaman Peygamber Efendimiz'in yanındaydım. Veya onun yanında olan kişilerin yanındaydım. Öğrenmeye çalışıyordum. Oysa ben bu işlemi yaparken siz tarlada, bağda, bahçede başka şeylerle meşguldünüz. Yani şunu söylemek istiyor. Ben vaktimi e, odaklandım. Peygamber Efendimiz'in sözünü öğrenmeye, okumaya, ezberlemeye adadım. Ben bununla hayatımı geçirirken siz tarlada, bahçede, bağda başka işlerle meşguldünüz. Burada hakikat var. E, hayatın koşuşturmacası içinde... Rızık kazanmak için, para kazanmak için, hayatın koşuşturması içinde de insandan koşuştururlar. Ve kişiliklere de müsait olmadığı için, yüz yani bin insan düşünün, 100 bin insanın içinde belki yüzde bir, yüzde iki alim diyeceğimiz e, kendini ilme atayıp vaktini buraya sarf eden insan çıkabilir. O açıdan e, bizde e, sistem böyle ilerlemiyor. Şimdi diyelim İmumatik veya mezunlarının yüzde üniversiteye gidiyor. Üniversite şu anlamdadır, bu konuda ayrıntılı eğitim alan anlamındadır. Dolayısıyla bir ilahiyat fakültesi sınıfında 100 öğrenci varsa 100 öğrencinin mezun olan 100 öğrencide 10 tanesi yüksek lisans doktora yapma kabiliyetiyle beyaz olması gerekir. Ama bizde ne olur? Mezun olduğu zaman 40 kişi 100 kişiden 40 kişi 50 kişinin yüksek lisansa başvurduğunu görürsünüz. Bu çok doğru değildir. Yani kendinize bu atma kaptırmayın. E Kişileriniz kendi duygusal birikiminiz buna müsait değilse girmeyin. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi bu akademik hayat, araştırma, yazım hayatı takvimli bir hayattır. Yani belli zamana kadar tez yazmanız, kitap okumanız, makale yazmanız, İngilizce sınavını geçmeniz, Arapça sınavını geçmeniz gibi hayat takvimle ilerler. Dolayısıyla hayatınızı bu şekilde takvim üzerinde ilerletemiyorsanız mutlu olamazsınız. Bunu istatistik olarak şöyle ifade edeyim. Şu an Türkiye'de diyelim, ilahiyatlar üzerinde örnek vereyim. 100 öğrenciden 40 tanesi mezun olduğu zaman yüksek lisans doktora'ya başvuruyor. Bu 40 öğrenci içinde e, tezini bitirip teslim eden öğrenci sayısı kaç tanedir sizce? Yani 100 öğrenci mezun oldu. 40 tanesi yüksek lisans doktora'ya başvurdu. Bu 40 öğrenciden kaç tanesi tezini başarıyla bitirip devam ediyordur? 40 40'ta. Arkadaşlar Dorukan arkadaşımız 7 8 yazmış. 5 6 geçmez arkadaşlar. Eee dolayısıyla Burada şöyle bir ilke belirleyelim. Yüksek lisansa başvur, başvurmak hiçbir şey ifade etmez. Tez yazmaktır asıl olan. Bak tekrarlayayım. Yani benim arkadaşım yüksek lisansa başvurmuş, şurada yüksek lisansdan kabul almış, şurada yüksek lisansa girmiş cümleleri hiçbir şey ifade etmez. Bitmeyen yüksek lisans hiçbir şey ifade etmez. O yüzden ona şunu sorun. Yani iki sene önce başlamıştım. Bitti mi? Tezini verdin mi? Bitirdin mi? Tez. Dolayısıyla benim gördüğüm şu bir hareketle, bir grup hareketiyle hareket edip yüksek lisansa mail ediyor arkadaşlarımız ama tez yerden çok az. O yüzden benim önerim size başta da bahsettiğim gibi kişiliğinize uygun sizi mutlu edecek alanı seçtikten sonra üçüncü olarak da hayatınızı planlayın. Yani İngilizce çalışacağınız vakit belli olsun, kitap okuyacağınız vakit belli olsun, sinema izleyeceksiniz izleyeceğiniz gününüz saatiniz belli olsun. Bu şekilde, takvim şekilde hayatınızı ilerlerseniz rahatlıkla mutlu olursunuz ve başarılı da olursunuz. Soru soran varsa alabilirim. Yoksa son cümlelerimi ifade edeyim sizlere. Evet, soru gelmemiş gibi görünüyor. Şimdi anlattıklarımızdan sonra arkadaşlar, yani İngilizce veya Arapçaya odaklandığınız çalışıyorsunuz. Alan bilgisiyle ilgili de bilgi elde etmeniz gerekiyor. Şu soruyu sorabilirdiniz. Alan bilgisi derken nasıl ilerleyelim? Arkadaşlar, yüksek lisans ve doktora e, tek taraflı aşk gibi ilerlemez. Tekrarlayayım. Yüksek lisans ve doktora tek taraflı aşk gibi ilerlemez. E, gidip hangi alan düşünüyorsanız, o alandaki hocanızla konuşup, hocam ben psikoloji düşünüyorum, hocam ben sosyoloji düşünüyorum, hocam ben kelam düşünüyorum diye ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta, hocanızla konuşup e, sizi tanımasını ve beraber okuma programına, kitap okuma listesine başlamanız gerekir. Eğer şöyle düşünüyorsanız, ya benim kimseyle konuşmama gerek yok. Ben evde oturur sabah lat kadar İngilizce, Arapça çalışırım, kitapları okurum. Mezun olduğum zaman da giderim yüksek lisans, sınavına girerim diye düşünüyorsanız böyle bir işlem yok. E, yüksek lisans ve doktora, yani akademik hayat, e, usta çırak ilişkisiyle ilerler. Nasıl terzi, nasıl? terzi ustalarının çırağını öğretiyorsa, nasıl e, doktorlar son sene gidip e, hastanelerde e, pratisyen olarak, e, öğrenci, doktor olarak çalışıp mesleği öğreniyorlarsa, yüksek lisans doktora süreci de usta-çırak ilişkisidir. Gidip bir hocanızla konuşup, hocam ben psikoloji alanında yüksek lisans yapmak istiyorum, hangi kitabı okuyayım, ne yapayım diye konuşmanız gerekir. Eğer böyle yapmaz da tek taraflı olarak ben e, sosyolojiyi seviyorum, deyip kendiniz okuyup, yazıp, çizip, en son yani sosyolojide e, yüksek bizans yapmak istiyorum diye giderseniz e, çok mutlu olamayabilirsiniz. E, çünkü e, kitap okumak önemlidir, doğru kitabı okumak daha önemlidir. Şu an ben şunu söyleyeyim, normal e, Ankara'da, İstanbul'da bir kitapçıya girin, sadece ilginizi çeken kitaplar alın, e, ömrünüz okumaya yetmez. O kadar çok kitap var, o kadar çok yayın var. Tanışmanla gidip konuştuğunuz zaman bir kelamcıyla, bir psikoloji hocasıyla, yani hangi alanı seçileksiniz, onun yapacağı şey şudur, size o alandaki temel kişiler, kitaplar, tartışmalar, bunları öğrenebileceğiniz temel kitap serisi oluşturur. Önce şunu oku, sonra bunu oku, sonra bunu oku diye ise bir yol haritası çizer. Bu açıdan kendi başınıza ilerlemek yerine e, gidip biriyle mutlaka konuşup e, bir kitap listesi oluşturup onun üzerinden ilerlemeniz daha faydalı. Yani bu aşamayı geçtiğimizi farz edelim. Yani alanı seçtiniz, e, İngilizce, Arapça çalışmaya başladınız, danışman hocanızla konuştunuz, e, o size kitap listesi verdi, kitap okuyorsunuz. Geriye ne kaldı? Geriye sadece azim ve devamlılık kaldı. Bu süreçten sonra kim azim eder ve devam ederse, e, üç biter, dört biter, mevzu olduktan sonra yüksek lisansa başlar, kim devam etmezse başarısız olur. Bir de resmi süreci anlatayım. Yani tüm bunları hazırlandınız, e, para da kazanmanız gerekiyor. Para kazanacak şekilde devlette nasıl araştırmacı olursunuz? Yani devlette araştırmacı olmak demek e, üniversitelerde ilk önce araştırma görevlisi olursunuz, yüksek lisans veya doktora yaparken. Bittikten sonra da üniversitede hoca olursunuz. E, şimdi arkadaşlar şu an Türkiye'de örneğin diyelim Ankara Üniversitesi şu alandan araştırma görevlisi alacağız diye bir duyuruya çıkıyor. E, müracaat edenler arasında sıralama yapıyorlar, sonra mülakat yapılıp işlem ilerliyor. Bu sıralama yapıldığı zaman, e, yani bu e, seminerden sonra internetten girip bakabilirsiniz. İnternete Google'a e, Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Sonuçları veya Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Sonuçları diye yazabilirsiniz. Onlar ilan edilir, görürsünüz. Burada sıralamada mülakata girenler, kazananların İngilizcesinin, Arapçasının 85 ve üstü olduğunu göreceksiniz. ALES'lerinin 85 ve üstü olduğunu göreceksiniz. Bu şu anlama geliyor. E, genç nüfus Türkiye'nin fazla. Herkes bu alanda çalışıyor. Ama herkesin imkanı aynı değil. Yani hazırlıktan itibaren İngilizce kursuna gidenle 3. sınıfta İngilizceye başlayan biri olur mu? Olmaz. Hiç İngilizleriyle karşılaşmayan biriyle Sultanahmet'te her Cumartesi Pazar İngilizlerle çay kahve içen biri olur mu? Olmaz. Bu açıdan dolayı e, sınavlarda 85 üstü e, ALES olanlar, İngilizce olanlar e, araştırma görevliliğine daha hızlı girerler. O yüzden e, bu alana girdiyseniz İngilizceniz Alesi'nin <gülüyor> 85 üstü e bir üniversitede araştırma görevlisi olmak hayaldir, çok zordur. O yüzden ümitsizliğe kapılmayın ama hedefiniz de bu olsun. Yani 55, 60, 70, 80 derken yükseltmek olsun. Ben size ikinci bir alternatif söyleyeyim. Ee, devlet kurumlarının uzman ihtiyacını karşılamak için milli eğitim üzerinde yurt dışına yüksek lisans doktora yapmaya öğrenci gönderilir. Ee, yurt dışı lisans düştü, eğitim öğrenci seçim sınavı diye. YLYSY gibi bir sınav. İnternete girerseniz görürsünüz, yurtdışı lisans üstü eğitim sınavı diye, YLSY diye bir sınav. Bunun özelliği şu, ALES sınavı üzerinden, e, o sınav puanı üzerinden sıralama yaparlar. Başvurursunuz örneğin, e, Marmara Üniversitesi kontrolü yanından başvurursunuz. Size çıkar, İngiltere'de yüksek lisans çıkar veya Amerika'da, Kanada'da yüksek lisans çıkar. Oraya gidersiniz, döndüğünüz zaman o üniversitede işiniz hazırdır. Yani direkt o üniversitede işe başlarsınız. O yüzden e, Türkiye'deki üniversitelerde araştırma görevlisi için uğraşmak hedefiniz olsun ama Milli Eğitim üzerinden yurtdışı ÖSYM sınavıyla gönderilen yurtdışı lisans üstü e, eğitim e, sınavlarını takip edin. O daha avantajlı. Çünkü giderken yurt dışına devlet sizi bursla gönderiyor, döndüğünüz anda devlet kontrolü geliyorsunuz. Burada diyanet üzerinden gönderilenler var, üniversiteler üzerinden gönderilenler var. Orada bakarsınız, onu biri oradan ilerleyebilirsiniz. Evet, sorular varsa arayın arkadaşlar. Bir saat oldu. Var mı sorular? Hocam, benim bir sorum olacaktı. Buyurun, dinliyorum. Alan okumasında hocam, sadece danışmanımızın yönlendirmesi... ...ne göre mi hareket etmeliyiz, yoksa aynı alanda birkaç farklı hocanın yönlendirmesiyle mi hareket etmeliyiz? Bu konuda çok girdap yaşıyoruz. Genelde danışmanlarımız sadece kendileriyle hareket etmemizi istiyorlar. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Ee, lisans dönemi üniversite seçilerek okunur. Lisans, üniversite seçilerek okunur. Örneğin ilahiyat okuyacaksanız hangi ilahiyat? Ankara Üniversitesi mi, Marmara mı, Yıldırım Beyazıt mı diye üniversite seçmek gerekir lisansla. Yüksek lisans da üniversite değil, danışman seçmek gerekir. Tekrarlıyorum, lisans için üniversite seçmek gerekir. Yüksek lisans ve doktora için üniversite değil, danışman seçmek gerekir. Neden? Çünkü nasıl terzi çırağına terzili öğretiyorsa, nasıl doktor öğrenisine doktorluğu öğretiyorsa, yüksek lisans doktora süreci de hocanın öğrenisine öğretme sürecidir. O yüzden danışmanınızı iyi seçmeniz gerekir. Eğer doğru bir danışmanı seçmişseniz, bu çift taraflıdır. Siz danışmanı seçtiniz, o da sizi seçti. İkiniz de birbirinizi seçtiniz, uyumlusunuz. Danışmanın dediği şekilde ilerlemen daha faydalı. Burada şunu dikkat etmek gerekiyor. Her şeyin bir şehveti var, cazibesi var. Yüksek lisans sürecinde de kitap, video, konferans şehveti oluyor. Bu ne demek? Şöyle demek. Örneğin din psikolojisinde diyelim yüksek lisans yapıyorsunuz, danışmanız size bir okuman listesi verdi, on kitap bu sene bitecek dedi. Ama siz YouTube'da o videoyu gördünüz, o videoyu izleyin. İşte Kızılay'da şu konferans varmış, o konferansa gideyim. İstanbul'da bu varmış, buna gideyim diye oralara gittiniz. Çok yer dolaştınız ama okumanız gereken on tane kitabı okuyamadınız. Bu hiçbir şey ifade etmez. Veya... Bu, bu süreç yöntem sürecidir. Yani danışmanınızı seçtiniz, danışmanınız da sizi seçti diyelim. Danışmanın size okmayı öğretir, yazmayı öğretir, dinlemeyi öğretir, her şeyi öğretir. Yani süreç böyle işler. Danışman size öğretirken, e, da, onunla ilerlemenizde fayda var. Eğer danışman böyle bir danışman, size her şeyi öğretiyor, siz gidip bir de başka yerlerde vaktinizi, mesainizi, bakış açımınızı karıştırıyorsanız, bu size problem teşkil edebilir. Bunu şöyle ifade edeyim size. Bu ustaçak ilişkisi olduğundan, yani doğru danışmanı bulmakta fayda var. Doğru danışmanı bulursanız o zaten size her şeyi gösterir. Diğer türlü şu olabiliyor, bazen internette programlar var. İşte en güzel burunu alıyorsunuz, en güzel kulağı alıyorsunuz, en güzel yanağa, dudağı getiriyorsunuz. En güzel şeyleri bir araya getiriyorsunuz, hiçbir şeye benzemiyor. Bazen öğrencilerimiz bu şekilde hareket edebiliyor. Yani şunun konuşması güzelmiş, onu alıyor. Bunun konferansı güzelmiş oraya gidiyor. Şurada şu kurs varmış deyip oraya gidiyor. Gidiyor, neticesinde birleştiği zaman ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Oysa tutarlı bir yöntemsel bir şey çıkması gerekiyordu. Bunun için de çok gezmek iyi değil. Benim önerim eğer doğru danışmanı seçtiyseniz tek danışmanla ilerlemeniz daha faydalı. Burada ben şunu ifade edeyim. Mesela benim başarılı bir öğrencim vardı. Çok başarılı her şeyi tıkırında gidiyordu falan. Bir şekilde bir kursun birine kaydoldu. O kursta makale yazacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye başladım. Şu an yüksek lisans tezi bitmek üzere atılacak. Tezini yazamadı. Yani başka şeyler yaptı, başka hedefleri yerine getirdi. Ama aslında yapması gereken tezini yazamadığı için vakte oldu oldu, atılacak yani tezini veremezse. Dolayısıyla burada şuna dikkat edin. Yani her şeyin bir şey ve var. Burada da YouTube'daki videolara, konferanslara, derslere falan kendinizi kaptırmayın. Okuyacağınız kitabı belirleyin, dinleyeceğiniz dersi belirleyin, e, takip edeceğiniz hocayı belirleyin, devam edin. Mesela ben örnek olarak veriyorum. İslam hukuku çalışıyorsunuz ve yöntem konusunda uzman olmak istiyorsunuz. Yöntem. Bunu araştırdığınız zaman derler ki sen yöntem çalışıyorsa, e, Marmara Üniversitesi'nde Hasan Hacat Hoca var, onun peşini bırakma derler. Veya İslam hukuku çalışıyorsunuz, usul çalışacaksınız. Ee, Yunus Apaydın, Ercesi İlahiyatta, onun peşini bırakma derler. Veya işte kelam çalışıyorsunuz ama güncel konu çalışıyorsunuz. Ee, Marmara Üniversitesi'nde Mehmet Bülken Hoca var, git ondan tez yap derler. Veya İslam'da kadın, e, kadınla ilgili araştırmalar çalışıyorsunuz. Sakarya Üniversitesi'nde gidin hocamızdan alın derler. Dolayısıyla burada e, doğru hocayı seçmek, o hocanın da sizin seçmesi gerekiyor. Böyle yaparsanız başarılı olursunuz. Bizim problemler diye sorarsanız arkadaşlar, biz de e, doğru okul seçemiyoruz, doğru meslek seçemiyoruz, yani doğru danışman veya üniversite seçemiyoruz. O yüzden e, kabahat sizde değil, piyacılar yani da bizim sistemden kaynaklanır. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bir örnek vereyim ben size, yakın çevremden. Tanıdığım iki arkadaş vardı. Bunlar uluslararası ilişkiler okuyorlar. Her karşılaştığım zaman soruyordum. Birinci sınıfta İngilizce kursuna başladığınızda İngilizce'den kaç aldınız? Evet çalışıyoruz falan. İkindi sınıfta, üçüncü sınıfta karşılaştıkça soruyordum. Uluslararası ilişkiler okuyorsunuz. İngilizceniz nasıl? Çalışıyor musunuz? İngilizce video, filmi izliyor musunuz? diye. Evet çalışıyoruz falan diyorlardı. Mezun oldular arkadaşlar. Dedim şimdiye kadar... Ben size söylüyordum İngilizce çalıştığım sınava girin diye hiç dedim, sınava girdiniz mi? Daha hiç sınava girmemişler, GDSM falan. İngilizceniz var mı? İngilizce de yok. Dedim ki siz uluslararası ilişkiler diplomanınızı var mı? Var. Uluslararası ilişkileri neyle yapacaksınız? Yani elde İngilizce yok, sınava girmemişler falan. İlahiyata da benzer şekilde oluyor, ilahiyatçı. Şimdi şöyle düşünmek, bir dönüm gerekmiş, yani ilahiyatçı aspirindir demişler, aspirin. İmam'a ihtiyaç olur, atarsın bir aspirin, yine hayatı kurtarır, öğretmene ihtiyaç vardır, aspirin gibi işe yarar, yüksek lisans aspirin gibi işe yarar ama şu an geldiğimiz noktada e, bu aspirin görevi yetmiyor arkadaşlar, o kadar çok ilerlemeye sağlandı ki her alanda, o yüzden benim size önerim ikinci sınıfta iki, üçse üç, dörtse 4 dört belirleyip hayatınızda hedefinizi, amacınızı, bir planınızı, programınızı yapıp, e, Bundan sonraki günlere verimli geçirirseniz hızlı ilerlersiniz. Eskiden şöyle söyleyeyim, mesela İmam Buhari Hazretleri hadisleri toplamak için ömrünü feda etmiş. Şimdi internet başına oturup 10 dakikada tüm hadisleri toplayabiliyorsunuz. Değil mi? Yani teknoloji çok ilerledi. Eskiden diyelim 17 cilt kitabı taramanız gerekiyordu. 10. cilt kitabı taramak için okumanız gerekiyordu. E, diyelim sayfasına bir dakika okusanız, her ciltte 300 sayfa olsa 17 çarpı 300 şu kadar dakika yapıyor. Şimdi 17 ciltte bilgisayarımızda klasörün sağ tarafına kontrol F yapıyorsunuz, yazıyorsunuz 17 ciltte bilgisayar arıyor. Dolayısıyla teknoloji çok ilerledi, imkanlar çok arttı. Tek eksik nokta neresi? Azmeden, hedefini belirleyen kararlı kişi. Sıkıntı burada. Yani azmeden, hedefini belirleyen kararlı kişi. E, bu açıdan siz kendi hedefinizi belirler, e, azminizi e, ortaya koyar. Çalışmaya başlarsanız Allah siz odanı değil. Evet bitirelim mi? Çünkü planı olan okuma soru olan arkadaşlar vardır, okuma yapmadan yatağa girmeyeceklerdir. Onlara kitap okumaya vakit kalsın. Hocam gerçekten çok bereketli oldu yayınımız. Elhamdülillah e, YouTube'daki izleyicilerimiz de var tabii. Onların sualleri de vardı. Ee, bir tane soruyu dilerseniz ben ileteyim size. Kamu yönetim alanında ne tür bir yol izlenmesini tavsiye edersiniz diye bir arkadaşımız soru sormuş. Farklı alanlarda da katılım var hocam. Hukukçu arkadaşlarımız da sizi izliyor. İngilizce işlemler bölümünden birçok bölümden arkadaşlarımız var. Aynen aynen yani sorunlar aynı. İlahiyat biz özel konusu da diğer alanlarda da aynı şekilde yani hukukta dışarıdan biri olarak söylüyorum. Hukukçu demek bizdeki hafız demek. Biz nasıl Kur'an-ı Kerim'i ezberleyene hafız diyorsak. Hukukçu da ceza kanunu, anayasa, yönetmelik ezberliyor. Şimdi ezberleme kabiliyeti olmayan bir kişi hukuka girdi diyelim. He, avukat hakim olayım ama ezberleme kabiliyeti yok. Hayatı zindana dönüyor. Ya bunun gibi her alanın belli kişilik özellikleri var. E, kişiliğine uygun alan seçen arkadaşlar mutlu olurlar. Ben bak, tekrarlamış olayım. İçinizde taklit kabiliyeti olanlar varsa, yani taklit kabiliyeti demeyim bir dil öğrenmek kabiliyeti demek ikinci bir dil öğrenin yani ilahiyat artık Korece mesela birisi ilahiyatçı birisi YDS'den seksen alsak Korece öğrense seksen alsak işsiz kalmaz Rusça öğrense işsiz kalmaz yani kabiliyet var dil kabiliyeti var şimdi bir dil öğren işsiz kalmaz bunun gibi hukukçu olanlarda veya uluslararası ilişkiler kendi alanlarında ihtiyaç olan alanda uzmanlaştıktan sonra problem yaşamazlar. ben şunu söyleyeyim şu an biraz ben yurtdışını takip etmeye çalışıyorum. Bizim alanda yani sosyal bilim alanında eğilim dijital sosyal bilimlere kaydı. E, ne demek dijital sosyal bilimler? Bizim zamanımızda eskiden diyelim kitaplar üzerinden biz okuyarak sonuç çıkartmaya çalışıyorduk. Şimdi bilgisayar yazılımları kullanarak dijital sosyal bilimler yazılımlar kullanarak Kitapları yazılımlara taratarak, yazılımların verileri bulmasını, indekslemesini, grafiğe çevirmesini, benzerlikleri tespit etmesini kullanarak, haritalama yaparak dijital sosyal bilimler geliştirdi, yurt dışında yaygınlaştı. Şimdi bunun yapılmasına ihtiyaç var. İçinizden eğer bilgisayar merakı olan varsa, yazılıma merakı olan varsa mutlaka yazılım öğrensinler. Bak ben size bir iş alanı söyleyeyim. Şu an diyelim bilgisayar başında kabiliyetiniz var. Neye? E, latex makale hazırlama kabiliyetiniz var diyelim latex e, latex ne demek Normalde biz Word'te yazarız PDF'e çeviririz ya mörttür ya PDFtir dosyalar 2003 ve sonrasında Türkiye'deki tüm dergiler latex formatı isteyecek latex ne demek etkileşimli e, dosya demek Örneğin kaynak basacaksınız kaynak sizi kaynak e, yani atıfa basacaksınız kaynakçaya götürecek Başlığa basacaksınız, başlığın içine girecek. Bu şekilde latex bir dizgi formatıdır. Türkiye'de şu an para verip dizgi yaptırmak istiyoruz. Latex dizgisi yazacak eleman yok. Yani okul öğrenmeyi birisi evinde bunu yapmayı öğrense, yani günde 10 tane latex dizgisi yapsa, her dizgiye 100 TL para alsa, günlük 1000 TL yapar, aylık kaç para yapar? 30.000 TL yapar. Şu an para vereceğiz, yaptıracak kimse bulamıyoruz. O yüzden biraz böyle bilgisayar merakınız varsa yazılım çalışabilirsiniz. Hocam nereden yapalım bu işler derseniz size önerim şu. E, BTK Akademi. BTK Akademi. E, Bilgi Teknolojileri Kurumu Akademi sayfası. Bu biliyorsunuz Türkiye'de teknolojik kurumlar, Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından e, takip ediliyor. BTK Akademi'nin bir akademi sayfası var. E, devlette girebilirsiniz. Burada İngilizce kursundan yazılım kursuna kadar farklı farklı kurslar var. E, evinizde oturup diyelim her cumartesi, pazar bir kursla başlayıp belgesini alabilirsiniz. Yani yabancı dil düşünenler yabancı dil, e, yazılım düşünenler yazılım, grafik tasarım düşünenler grafik tasarım. Bu şekilde kendinizi geliştirirseniz e, kesinlikle problem yaşamazsınız. Ama şöyle olursa, ben üniversite bitirdim, diplomam var. Bir şey ifade etmiyor. Ama içinizden şu an varsa, yazılımın merakı olan varsa, e, bana özelden yazabilir, iş bulabilirim. E, grafik tasarım dizgi, latex dizgi, e, indizayn dizgi, kabriyeti varsa bana özelden yazabilir, işi için yönlendirebilirim. Veya e, ben ilahiyatçıyım ama aynı anda işaret dili biliyorum. Engellilere yönelik videoda seslendirme yapabilirim diyorsa iş hazır. İlahiyatçıyım ama Korece, ilahiyatçı ama Rusça biliyorum diyorsa iş hazır. Burada biraz e, geniş düşünmemiz gerekiyor. Yani ben diplomamı vereyim, bana iş versinler dönemi kapandı biraz. Tamam arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olan arkadaşlarımız var mıdır? Son demler arkadaşlar. Eğer varsa sorunuz bir daha Abdullah hocamızı böyle yakalamamız zor olur. E, lütfen acele edelim. Hülya Terzeoğlu hocamız Sakarya Üniversitesi'nden. E, orada Hülya Terzeoğlu, doçent doktor Hülya Terzeoğlu İslam'da kadın diye yazarsanız çıkar. Tekrarlayayım arkadaşlar. Ya, lisans için üniversite seçmek gerekir. Ama yüksek lisans doktora için üniversite değil danışman seçmeniz gerekir. Bu şu anlamda, yani hocalar kötü olduğu için söylemiyorum. Örneğin danışmandır ama işi çok çoktur. E, size iyi gelecek vakti yoktur. Ya danışmandır ama aynı anda yanette Orada farklı kurumda görevi vardır veya idarecidir. Size vakti yoktur. O açıdan sizinle vakit geçirip ilgilenebilecek bir danışma seçtiyseniz kesinlikle peşin bırakmayın. Tamamdır? Değerli hocam herhalde farklı bir soru yok. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza evet. sağlık. Çok kıymetli güzel bir yayın oldu bizler için. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ee, başka zaman yine uygun bir fırsatta görüşürüz. Ben burada size anlatmaya çalıştığım şeyleri, kendi hayatımda yaşadığım için size anlatmaya çalıştım. Kısaca giriş yapıp bitireyim. Ben il ilahiyat bitirdim. Yani finalden bir hafta sonra düğün oldu, evlendim yani. Eşim bekliyordu nişanlı, beklemesin diye. E hemen para kazanmam gerektiği için imam olarak işe başladım. Yani bir sene imamlık yaptım, baktım sesim kötü. E ezan yapıldığım zaman, namaz kıldırdığım zaman ben de üzülüyorum, cemaat de üzülüyor. Bir sene imamlıktan sonra vaizliğe geçtim, çenen kuvvetli konuşurum diye. Orada, en son Bursa, Ulu Camii'de, Bursa'da vaizdim. Mutlu olamadım. Niye mutlu olamadım? Merkezi sistemden bir cuma günü 40 bin kişiye konuşuyoruz. Ama dönüp de kimse, hocam vaazını dinledim, şu kitap okudum, şunu öğrendim demiyor, dönüş olmuyor. E, Bakın mutlu olamıyorum, cezaevi vaizliğine geçtim. Cezaevi vaizliğe ne demek? Hücreye giriyorsunuz, beş kişi var, ömür boyu müebbet almış, kaçacak yeri yok. Onlara işte Kur'an öğretiyim, bir şeyler öğretiyim diye, orada mutlu olmaya başladım. Çünkü adam kaçamıyor bir tarafa, öğrettiğiniz öğrenmek zorunda. Ama üç sene sonra gülme yetimi kaybettim. Yani gülemiyordum, gülümseyemiyordum. Eşim dedi ki sana ne oldu? Ben de dedim cezaevinde çalışıyorum, gülemiyorum artık diye. Orada gülme yetimi kaybettiğince o mesleğe bıraktım, tekrar vaizliğe döndüm. E, vaizlik yaparken e, çift kişilikli bir hayat yaşamaya başladım. Gündüzleri Gazali'nin ihyazını okup kürsüde anlatıyordum. Geceleri de Kadabül kelamını okuyordum. E, gündüz okuduğunuz gece işinize yaramıyor, gece okuduğunuz gündüz işinize yaramıyor. E, o zaman da eşim sağ olsun dedi ki, hayatı kendine ızdırap etme, çift kişilik hayat yaşama. Ya gündüz Gazali oku, gazali anlat, ya gece Kadabül Cebbar oku, kelamcı ol. Tercih et dedim. E, o şekilde ben üniversiteyi tercih etmiş oldum. Şu an kelam okuyorum gündüz, gece de kelam okuyorum, mutluyum. E, bunu niye söyledim? Ben e, hemen evlenmem gerektiği için, paraya ihtiyacım olduğu için meslek e, deneyerek ilerlemek zorunda kaldım. Ama siz lisans aşamasındasınız. bu kadar e, zahmet çekmeyin yani. O yüzden kişiliğinize uygun, sizi mutlu edecek, bir alan neyse belirleyin, çalışın, Erin, er geç bir şekilde hedefimize ulaşırsınız. Burada kapatalım, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun hocam, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, Ramazanlar hocam. hocam.